Hiçi bizim topraklarımızda değil, dünyanın her yerinde insanlar onları eşitlikle yönetecek bir güç aramaktadır. O güç bizleriz ve sen o gücün tecellisisin.